16 Ağustos, 22 Ağustos Değerli Başak Burçları nasılsınız? Değerli takipçilerim Güzel takipçilerim Umut ışığı, Rabbimin ışığı sizin ruhunuzda, işinizde evinizde, enerjinizde olsun. Rabbim hepinizi korusun inşallah. ülkemizi ülkemizdeki tüm canlıları doğadaki her canlıyı Rabbim korusun. Allah felaketlerden uzak tutsun diyoruz ama her gün bir felaketle uyanıyoruz. O da ayrı bir sorunumuz o, oluştu artık. Değerli ortak burçları <gülüyor> başak burçları, eşinizle ya da ilişkinizde ortak bir iş yapmak istiyorsanız yapın. Yani sevgili ilişki hayatı, flört hayatınızla ilgili iş planlarınız var. Lütfen bu, bu doğru bir çözüm. Özellikle kendinize avukatlık bürosu ya da finans bürosu ya da organize işler ya da online sisteminde birlikte yapmak istediğimiz bir ortaklı bir düşünceniz varsa mutlaka bunu hayata geçirin. Hem sorumluluğunuz hem de birbirinizin enerjisiyle çok büyük başarılar elde edeceksiniz. Uzun süredir düşünüyorsunuz. Düşün Diyordunuz. Fırsat çıktı. Bu fırsatı yakala ve yoluna bak diyorum. Yani bu sana çok keyif verecek. E, sabit alanda ve hiç beni kimse görmüyor diyen yani. bazı başak burçları içinde e, bulunduğunuz iş alanında hukuki süreç. Ya da yasal bir süreç problemleri var. Bu yasal süreç problemlerinden dolayı siz yeni bir iş arayışına gireceksiniz. Ve iş kapınız 15 gün içerisinde doğru kapıya gidecek. Sen cesaretini topla. Burası artık sana e, e, gerçekten oranın karışıklığı seni çok fazla yıpratmaya başladı. Yeni bir iletişim, yeni bir oluşum sana gayet huzur verecek. Şimdiden bu araştırmalara gir, sana ait kapıyı da bulacaksın. Büyük bir kurumsal ya da e, farklı alanlarda çalışan, üst düzey mevkide çalışan bazı başak burçlar içinde yöneticilerinizle yaşayacağınız tartışma, ve bulunduğumuz insanların alanındaki laflar size yanlış aktarılacak ve bir küsme dönem olacak daha daha küsmüş daha haber olmayacak lütfen bu ara Konuşmaları doğru duyun, iletişimi doğru duyun ki kendi kendinize tribe, gitmeni, tribe girmenizi istemiyorum. Bu ara alınganlığınız, bu ara her şey abartma, bu ara duyduklarınız bile abo diyeceğimiz bir nokta olacak. Lütfen aboyu bırak, doğru duyun, doğru iletişime geç istiyorum. Ailenizle alakalı mahkemelik ya da çözülmesi gereken uzun süredir sizin kafanızı ve aileyi meşgul eden, davalar Eylül itibariyle harekete geçecek ve bu hareket sonucunda ertelenmeler olacak ama ertelendikten ertelenecek 4 ay sonra tekrar mahkemeniz olacak bunun da zaferine alacaksınız ve bu konuda finansal anlamda da çünkü orası sizin finans kaynağınız ve beklediğiniz büyük paralar var ya bu sizin hayatınıza güzel bir şekilde gelecek ve bunu da asla vazgeçmeyin iş konularınızla alakalı özellikle eğer finans sektörü ile alakalı bir iş yapıyorsanız ya da kodlama mühendisiyseniz ya da doktorsanız e, size çok güzel bir teklif var. Bu teklifi değerlendirdiğinizde de ya da diplomanız ya da yapacağınız bir şey neyse size sunulacak teklif size ekstra kazançlar ve primler de kazandıracak. Doğru araştırın, avukatınızla ya da avukata sorarak yapın ama zarar gibi bir durum değil, riskli bir durum değil, yapın istiyorum. Hanemizde özellikle aile büyüklerimizin, yani abiniz olarak babanız o bir mahkeme, bir ceza ya da geçmişe ait unutulan bir vergi borcu ile alakalı evimize ufak tefek sıkıntılar gelebilir. Bunlar çözümlenecek, olayları büyütmeyin diyorum ama biraz sanki aile babamız ya da evimiz erkeğimiz ya da ya da eşimiz biraz şey gibi ama sonra hallederim olduğu için siz de pimpirikli olduğu için ters düşmüşsünüz bu ara böyle gereksiz olaylarda sizi yıpratabilir ama e, araç satmak yeni araç almak istiyorsunuz bu da şimdiden hayırlı olsun Araç kapınızda gözüküyor. Endişe etmenize gerek yok. Evinizde de özellikle banyo ve küçük banyo ya da banyoyu genişletme fikriniz varsa ya da yedek bir banyo yapmak istiyorsanız hemen yapın. Çünkü evin enerjisinde bir banyoya ya da bir ayrı ayrı yapmaya ihtiyacınız var. Bu konuda rahatsızsınız. Şimdiden bu olayı çözün istiyorum. Yurt dışı ya da e, yurt dışı ile alakalı çalışanlarımızla ilgili de çok güzel işlerinizle ilgili, haklarınızla alakalı çok güzel döneme geçiş yapacaksınız. Buradaki hakların sevincine doğru noktada yakalamış gözüküyorsunuz. Aşk konusunda biraz e, zarar görebiliriz, sözlere inanabiliriz, söylenilen... E, sözlerin karşılığında beklentiye girebiliriz yani şu an hayatınızdaki insan sizi oyalıyor böyle bu sözlerle lütfen bunu da bir an önce çözün yoksa bu ilişki hep oyalanarak gidecek siz de yıpranacaksınız bir hafta ya da bir ay önce ayrılan bazı başak burçlarında tekrar iletişim evresi söz konusu olacak ama size yepyeni bir kısmet var. Geçmişi boşver. Şu ankine adapte olman senin için hayırlı. Bir de değerli başak burçları ailenizle aynı binada oturtuyorsanız kayınvaldeniz olabilir, görümceniz olabilir, eltinizle buradan taşınmak istiyor gözüküyorsunuz. Bunu da aralık sonuna kadar çözeceksiniz. Ve bu gideceğiniz düzen hem evliliğinizi hem de sizin ruhunuzu aydınlığa e, tutacak. Bu ara amca soyunuz, teyze soyunuzda e, gereksiz dedikolarlara maruz kalacaksınız. Bir de güvendiğiniz bir dostunuzun bir sağlık problemi sizi yıpratacak, büyüzecek. Son aydınlık ameliyatla toparlanacak ama siz çok içli olduğunuz için, ona çok güvendiğiniz için biraz e, yıpranabilirsiniz. Sonu ferah aydınlık. Özellikle ağız dişlerimizle alakalı sıkıntılar, diş dolgularımız ve kemik kayması, kemik erimesi bu ara düşüp baş parmağımızı kırabiliriz, incitebiliriz, çatlatabiliriz bu durumları ihmal etmeyelim diyorum. Bir de annenizin diş sıvıları ile alakalı sağlık problemi olabilir. Acilen kemik ölçümü, sıvılar ölçülsün, problem neyse çözülsün. Ameliyat isteyecekler ama bunu daha farklı noktada hallederseniz sevinir. Mutlu ve umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.